''Hey kaptan, bugün bu aşk limanından ayrılalım. Kayıp gemilere kılavuzluk etmek için kalkalım. Denizciler gibi deryalarda bir aşk yaşamak istiyorum. Onun deniz mavisi gözlerini denizlerde arayacağım be kaptan. Ah be kaptan, deniz gözün ihanetini bana değil, denizlere olduğunu anladım.'' O deniz kızını, deniz analarına şikayet edeceğim. Toprakların kıyıp alamadığı aşkımı denizlere gömeceğim. Sevenlere yad edeceğim be kaptan. Sevgimin mezar taşını mercanlar diyebileceğim be kaptan. toprak niyetine üzerine yosunlar saçacağım aşkımın mezarını yakamozlara emanet edeceğim ve kaptan gelip geçen gemileri denizin ortasında bir fener gibi aydınlatsınlar diye her gemi önünde saygıyla geçsin her kaptanın gözünden yaş aksın anlasınlar ki Aşkın ve sevginin yere göğe sığamadığını ve kaptan Ah be kaptan Seyir defterine şöyle yaz Kayıp bir aşk seferine çıkıldı Gidişi var ama dönüşü olmayan yolcular Sadece yalnız ve masum aşıklar Ve Ve bir de yanlarına hiç yaşanılmamış deniz kadar berrak sevgileri ve aşıkları vardı diye yaz gitsin be kaptan.